Portföy durumumuz 8559 lira. Portföyümde bulunan hisse senetleri Borsan Yatırım, Papilyon savunma ve Sanko pazarlama hisse senetleri. Bu hisselerle ilgili hani niye Papilyon niye Sanko videonun ilerleyen kısımlarında bunlardan bahsedeceğim. Geçtiğimiz haftaya göre ne yaptık ondan bahsedeyim önce. Borsan Yatırım 20 lottu. 10 lotunu tamam fiyattan çıktım. Tabi 420 seviyelerine ben maliyetlerine başladığımdan beri bu 3. ya da 4. çıkışı. Sadece para eklemeden Papilyon ve Sanko'yu almak için böyle bir yol izledim. O yüzden satma gereği duydum. Tabii bu 423'ten satma olayı da benim gerçek ortalama maliyetimi aşağıya çekti. Başa baş noktamı aşağıya çekti. Excel'imden ona bir bakayım. Görüldüğü gibi arkadaşlar ortalama gerçek maliyetimiz 392'den 362'ye geri çekilmiş bir halde. Başlangıca göre %61, geçen haftaya göre %11 ilerleme söz konusu hareketlerine de 1 Haziran'dan itibaren bakmış olalım. Borusan yatırımı satmışım. 423.4'ten da 1037'den almışım. 200 lot Papilyon'u da 14.55'den 164 lot maliyetlenmişim. Şimdi arkadaşlar niye Papilyon? Ondan bahsedeyim. Mart 2020 ile Ocak 2022 tarihleri arasında dipleri birleştirerek çizmiş olduğum trend çizgisinin üstünde bir kapanış bekledim. Bu trend çizgisi aşağı yönlü 8 Haziran 2022 tarihinde kırıldı. Artık bu saatten sonra düşer diye düşünüyordum. Ama 15 Haziran'da bir trendin, trend çizgisinin üstünden bir açılış gerçekleştirip trend çizgisinin üstünde kapattı. 14.30'lu seviyelerde. Cuma günü içinse 14.46'nın üzerinde bir kapanış gelmesi gerekiyordu. Ben de son yarım saat baktım. Tamam dedim bu 14.46'nın üzerinde kapatır öyle düşündüm. 14.55'den de maliyetlendim. Gerçi daha sonra 14.47'ye geri çekildi ama önemli değil. Arada binde 5'lik bir fark var. Stop noktasını şu şekilde belirledim. Neyse ki geçmişte yakın tarihte bir gap oluştu. 14 ile 15 Haziran tarihleri arasında. Bu gap bizim açımızdan güzel bir şey. Gapı oluşturan ilk mumun altında bir kapanış geldiğinde stop. 13.75'in altında bir gün kapanışı. Tabi burada 13.75 gibi bir seviye de var. Yani beklersem 13.73'ün altında bir gün kapanışında stop olurum. Ya da %10 fiyat hareketinde stop olurum. Bu riski göz alıyorum. Yani bu şu demek olmuyor. Tamam trendin üzerine çıktı. Bundan sonra hep uçan balon gibi uçup gidecek. Böyle bir anlam çıkarmıyoruz. Benim açımdan önce işleme girerken nerede gireceğim, nerede duracağım. Daha sonra da nereyi hedeflediğim önemli. Hedefe sonrasından da karar verebiliyorum. Ama duracağım yeri, işleme gireceğim yeri önceden belirlemiş oluyorum. Sanko'ya bakalım. Şimdi Sanko'da arkadaşlar yine aynı tarihlerde Mart 2020 Şubat 2022 tarihlerinin diplerini birleştirerek bir trend çizgisi çizdim. Bu trend çizgisinin paralelinde Ocak 2020'nin zirvesinden geçecek şekilde konumlandırdım. Sonra gördüm ki burası ciddi bir destek direnç seviyesi oluşturmuş. Daha doğrusu gerçekten güzel bir direnç seviyesi oluşturmuş. Dedim burası bir kanal. Daha sonra yine aynı çizginin tren çizgisinin paralelini bugüne kadar gördüğü enzir ve fiyata konumlandırdım. Ve aradaki mesafelerin eşit olduğunu gördüm arkadaşlar. Bu da bir kanal olduğu düşüncemi pekiştirdi. Dedim burası madem bir kanalda hareket ediyor. Şu anda yapmaya çalıştığını peki bu hisse senedinin fiyatı niye buradan yukarıya dönüyor? Daha da kanalın altını test etmiyor. Mesela 9.5'lu seviyeleri, 9'lu fiyat seviyelerini şu anda niye test etmiyor gibi düşündüm. Sebebi de şu oldu arkadaşlar. Ağustos 2021'in zirvesi ve Aralık 2021'in zirvesini birleştirerek bir düşüş trendi çizdim. Bu düşüş trendini yukarıdan test ettiğini gördüm. Dedim ki madem kırılmış... Daha sonra gelmiş test etmiş. Bundan sonra fiyatın yukarı doğru hareket etmesi muhtemel. Bu şekilde düşündüm. Tabii bu trendin ilk kırıldığı zamana dikkatlice baktım. Yani tarih olarak söyleyeyim 8 Nisan 2022. Bu tarihte hacimli bir kırılım gelmiş mi? Gelmiş tamam. Yani bu kısımdaki yükseliş gerçek bir yükseliş. Daha sonraki düşen mumlara baktım. Düşen mumların hacimleri arkadaşlar düşük. Yani hissenin fiyatı düşmek istemiyor şeklinde düşündüm. Öyle yorumladım. Buradan sonra fiyatının 15'li fiyatlara, 20'li fiyatlara çıkmasını umarak pozisyon açtım. Burada Bollinger bandını açtım arkadaşlar. Yani bakıyorum indikatör olarak Bollinger bandı ne anlam taşıyor burada. Bu derece bir daralma bir iki defa karşılaşılan bir durum bu. Yani temennim yukarı yönlü Bollinger bandının kırılması fake bir hareket değildir. Gerçek bir harekettir. Çünkü Bollinger Band daraldıktan sonra bir kopuş gelir. Şu andan itibaren pozitif yönde olursa yani istediğim yönde olursa 15'li fiyatlara çok rahat çıkar ya da tam tersi 5 lira gibi fiyatlara düşürür. Bu yönden büyük bir risk. Temennim yukarıya gitmesi. Ona göre de pozisyonu açtım. Borsa yatırım içinse arkadaşlar daha önceki videoları izlersiniz. Her türlü formasyon var. Bunlardan bir tanesi tutacak olsa gerçekleşmeye niyeti olsa...